Bugünlük işimiz bitti Sen şimdi evine gidebilirsin Evine git Sonra Yarın tekrar gelirsin Tamam Tamam baba Eyvallah Hadi git evlat Haydi bakalım gidelim Mağdur <Gülüyor> telefon çabı aloo sen kimsin aloo Alo. şşş sen kimsin ula merhaba sana birazdan bir adres vereceğim oraya gel bakalım burası sana bir yerden tanıdık gelecek mi sen kimsin ula yakınlığı önüne geçsin tamam Neyse. Biraz şuralarda dolanayım. Mesaj gelir herhalde. Hacıum. Mesaj geldi. Aha dur abi. Tamam. Buraya doğru gideyim. benim mahalleye getirdi ya dur arıyor bakayım şuna aloo burası bizim mahallenin ama bizim senin mahallenin oradadır. He. şimdi sana bir yön tarif edeceğim tamam düz git ee ağacın orada var ya ağacın orada taşlı kiremitin yanında bir tane yapılmış bir yer var gördün mü evet Buraya itse ne? diyelim. Tahtadan yapılan bir ev. Buras mı? Evet. Ha? Burayı hatırladın mı? Oldum. Gel annemi çağır. Hadi dondurma yemeğe gidiyoruz. Yopii. Tamam baba çağırıyorum. Tamam bekliyorum ben burada. Hedef alanımda ama yanında çocuk var. İndir dedim. Tamam. bir, ulan bir, ulan ulan, ulan. ulan. Ulan ulan ulan. Ulan seni bulduğum yerde kafanı sıkacağım lan. Seni bulduğum yerde yemin ediyorum ki kafana sıkacağım. Bulursan sıkarsın he. Şimdi senden bir şey daha isteyeceğim. Ne istiyorum mu Söyle. Garajın oraya git. Orada da bir sürpriz bıraktım. Bu arada dömdüğüne yani dümdüğüm lan ne söyleye diyor ya döndüğümü Öğrenmeni beni isterim hareketme ben seni bulunca ne yapacağımı çok iyi biliyorum Neyse dururuki bakayım şu garaja Kimmidi lan? Nasıl ele geçiyordu lan? Neyse alayım. Lan. Lan. Lan seni bulduğunda. Seni var ya. Çok bir şey öldüreceğim. Neyse. Garaja sığmıyor. Yapacak bir şey yok. Neyse burada dursun. Sonra ben garajı Bu vısıldırım veya bir yere tut Dur, nereye götürebileceğimi biliyorum, neyse. Bu taraftan mıydı lan? Veya tabii bu taraftan. Şu tarafa. bu zaten bizim arkadaşın olduğu yani şuraya kadar bizim arkadaşın olduğu için sıkıntı yok neyse Tam bekle seni illa bulacağım cellatın geliyor oğlum saptan <gülüyor>